Merhaba. Pek çok figür videosu izledim. Tüm kuralları oran orantı ölçülerinde biliyorum. Fakat figür çizimlerinde istediğim çizimi elde edemiyorum diyenlerdensen şimdi sana bunun sebebini açıklayacağım. Bu problemi çizim yapmaya başlayan çoğu kişiden duyuyorum. Bu nedenle bu videoyu çekmeye karar verdim. Tüm oran orantı ölçülerini ezberlemiş olabilirsiniz. Fakat ezber bilgiyle tam anlamıyla ilerlemeniz zordur. Figür çiziminizi geliştirebilmeniz için insan anatomisine hakim olmanız gereklidir. Kas yapısını defalarca çizerek kavramanız gerekir. Özellikle kol ve bacaklardaki kötü çizimler insan yapısını tam olarak kavramamanızdan kaynaklanır. Videonun altına çalışabileceğiniz birkaç örnek bırakıyorum. Bunlara bakarak başka bir kağıda kopyasını çizmelisiniz. Hatta Pinterest'ten çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Size tüm kasları adlarıyla tamamen öğrenin demiyorum tabii ki. Tıp öğrencisi değiliz. Fakat en azından genel hatlarıyla belirli bölgelerimizdeki belirli kasları bilmeniz gerekiyor. Vücudumuzdaki kasların şekillerini, yerleşimlerini bilmeniz, gölgelendirmenizi de güzelleştirecektir. Yapıyı öğrendikten sonra kas yapısına göre gölge atacaksınız ve daha doğru haplarda çizimler elde etmiş olacaksınız. Bu çizimleri bir iki kez çizdim bitti şeklinde değil de sürekli olarak çizerseniz eliniz alışacaktır ve sonrasında imgesel olarak figürler çizerken istediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz. Evet figür çiziminde kuralları öğrendikten sonra kas yapısını da kavrarsanız her şeyi halletmiş olacaksınız. Bir sonraki videoda da figür çizimlerine başlıyoruz.